eksi 3 bölü 4, eksi 7 bölü 6, eksi 3 bölü 6. Bu işlemi yapmanın bir dolu yolu var, birçok yolu var ama başlamadan önce gözüme bir şey takıldı. Son iki kesirin paydaları birbirine eşit. Evet, bunun için işlemi yapmaya bu iki kesirle başlayabilirim. Yani eksi 7 bölü 6, eksi 3 bölü 6 işlemini yapacağım önce. Eksi 7 bölü 6, eksi 3 bölü 6, Aslında, eksi 7, Eksi 3 bölü 6'ya eşittir. Öyle değil mi? Tabi ilk kesrimizi de unutmayalım. Bu işlemin sonucunu ilk kesrimiz olan eksi 3 bölü 4'te toplayacağız. Eksi 7, eksi 3, eksi 10 eder. O halde burası eksi 10 bölü 6'ya eşit oldu. Ve eksi 10 bölü 6'yı eksi 3 bölü 4'e eklememiz gerekiyor. Şimdi ortak bir payda bulmak lazım. Eksi 3 bölü 4'ü bir daha yazıyorum. Yanlıki kesirli boyutları aynı olsun istiyorum. Peki 4 ve 6'nın en küçük ortak katları nedir? Hemen 12 diye cevap verebilirsiniz ve 12'ye ya 4'ün katlarını düşünerek ulaşırsınız ya da 4 ve 6'yı çarpanlarına ayırıp tüm bu çarpanları içeren en küçük sayıyı bularak ulaşabilirsiniz. 4 için iki tane 2 tane 2'ye, 6 için de 2 ve 3'e ihtiyacımız var. Eğer 2 tane 2 ve 1 tane 3 varsa, 4 çarpı 3 ile 12'ye ulaşırız. Şimdi bu iki kesri bir sayı bölü 12, artı başka bir sayı bölü 12 olarak yeniden yazalım. Paydayı 4'ten 12'ye yükseltmek için 3 ile çarpmamız lazım. Tabii aynı zamanda payı da 3 ile çarpmamız lazım. Eksi 3 çarpı 3, eksi 9 eder. İkinci kesrin paydasını 6'dan 12'ye yükseltmek içinse 2 ile çarpmamız gerekiyor. Kesim değerini değiştirmemek için ise, payı da 2 ile çarpmamız lazım. Eksi 2 ile çarpınca, eksi 20 elde ettik. Şimdi toplamaya hazırız. Ortak payda 12. Payda ise, eksi 9 artı eksi 20 var. Bunların toplamı ise, eksi 29 eder. İşlemin sonucu ise, eksi 29 bölü 12 olur. 29 asal bir sayı, 12 ile çarpanları yok. Yani ulaştığımız sonucu daha fazla sadeleştiremeyiz. Sonuç 29 bölü 12.